ilçelerinden biri olan Kuşadası'ndayız ve ilk olarak da Güvercin Adası'nda bulunan kaleyi ziyaret etmeyi amaçladık. Çünkü buranın manzarası gerçekten Kuşadası'nın en iyisi diyebileceğimiz bir manzaraya sahip. Bugün de gayet esiyor avlusu. Yarın seri bir avlusu gezme avlusu. Oradan neredeyse uçuracak ama gayet güzel. Sıcaktan iyidir burayı gezmek için özellikle gündüz vakitlerinde. Bu kale Kuşadası için önemli bir olarak Barbaros Hayret'in tarafından yapılmış buradaki limanı koruma amacıyla etrafındaki burçlarsa Yunanistan'ın Osmanlı'dan koparan yani kopartan, mora ayaklanma sırasında bu kaleyi yine e, koruma amacıyla yapılmış burçlar. Yani yüzyıllardır Kuşadası önemli bir limandı, Anadolu için. Şimdi de çok önemli. E, bu seneye kadar yani bu korona ne kadar binlerce turist getiren cruiser'lar geliyordu buraya. Neredeyse her gün yeni bir tane cruiser geliyordu. Önemli bir katkı sağlıyor tabii Kuşatası'nın ekonomisine. Ama bu sene yoklar. Ama bir güzelliği biraz daha rahat gezebiliyoruz Bize aitmiş gibi tamamen. Ama yine de tabii onları bekliyoruz. Bu kalenin içinde... Çünkü içeride çok da burada görmeye alışık olmadığınız bir balık türü var. Ee, De bir film balinası sergileniyor. Eğer görmek isterseniz içeri girip balinayı da görebiliyorsunuz. Bu Türkiye'de görülen üçüncü film balinası iskeletiymiş. 1998 yılında Kuşadası kıyılarına vurmuş. Bunu bulduklarına zaten iki aydır ölü olduğu anlaşılmış e, balığın. Ama tabii ki bunu gördüklerine çok şaşırmışlar burada nadir olarak görülen bir türmüş. Evet. arada 8 aylık daha bebek bir balina sanki. Evet ama 14 metre boyunda. Daha sonra bir süre daha olduğu yerde bırakıp etinin kemiklerinden ayrılmasını bekleyip sergilenmek üzere hazırlamışlar ve eğer görmek isterseniz Güvercin Adası'nda gelip görebilirsiniz ücretsiz Görmeyelim. bir şekilde. Burası Türkiye'nin ilk tatil beldelerinden bir tanesi. 80'lerin sonunda 90'ların başında bayağı bir popüler bir yermiş. Prenses. Saray içinde. Evet. 10 liraya bakacak. Buraya gelirseniz size kendinizi çok iyi hissettiriyorlar. Prenses falan diyor ki yakışıklı gel bir fal bakayım, prenses falan diyor. Böyle bayağı bir taktikler <gülüyor> alanı. Evet, 80'lerin sonunda 90'ların başında burası bayağı bir patlama yaşamış. Hatta ülkeye döviz getirisi olarak İstanbul'dan sonra ikinci Kuşadası falanmış yani. O derece bir turist takını yaşıyormuş. Ama zamanla, evet, maalesef, işte söylentilere göre gerek esnafın tavırları gerekse, işte Kuşadası'nın biraz betonlaşmaya başlaması o eski turist kitlesini de yok etmiş. Gelenlerin de en çok ziyaret ettiği yerler, bu bölgede e, Efes ve Şirince. Bilirseniz mutlaka e, oraları kaçırmayın. Yani Görülmesi gereken yerler. Zaten turistlerin de Kuşadası'na gelmesi ve be, aslında Meryem Ana, Meryem Ana ve Efes'i ziyaret etmek gibi bir şey. Oraya gelince hadi bir de buraya uğrayalım şeklinde, bir de buraya geliyorlarmış. Gördüğünüz gibi Kuşadası'ndaki manzaralar harika. Aslında doğa ve deniz de çok güzel. Yani deniz adeta cam gibiydi bugün girdiğimiz yerde. Ama maalesef çok yüzmeye elverişli olduğunu biz düşünmedik. Zaten çok fazla koy yok. Hani yüzülebilen birkaç nokta var burada. Denizi ise çok fazla taşlıklı ve yosunlu. Yani o yüzden hani yüzmek için çok iyi bir seçenek olmayabilir ama yine suyu gerçekten çok güzel. Biz Kuşadası'nı hala çok sevenler deniz. Ama buranın, burası artık bir tatil beldesi değil de daha çok denizli olan bir şehir gibi açıkçası. Bir sürü kafe, AVM yani aklınıza ne gelirse bir şehir de evet bolca bina hepsinden var. Hem tatil yapayım hem de biraz alışveriş yapayım diyorsanız Kuşadası iyi bir seçenek olabilir.